Saman lezzetine karşı, polen alerjisine karşı, e, tahmin edemeyeceğiniz kadar güçlü. Çiğnemeye başladığınız anda hapşırmanız filan burun içi kaşıntılar e, geçecektir. Evet Allah göreceksiniz.